serisi çıkarmış ve bu rujun herkese yakışacak tonlar olduğunu iddia ediyor. Özellikle kırmızı tonu ile ilgili oldukça iddialıydı. Hatta böyle televizyonda klibi falan çıktı. Rujumuz bu. Bendeki duruşu bu şekilde. Yani bir esmerdeki duruşu diye baz alabiliriz bence beni. Örnek olarak o şekilde değerlendirebiliriz. Bir de iş yerinden birkaç kişiye denettirdim bu ruju. Yani madem herkese yakışıyor o zaman farklı insanlarla denediğimiz zaman nasıl bir sonuç verecek? Merak ettim ve şimdi onları izleyelim isterseniz ondan sonra tekrar geri gel Vereceğim. Sürüyorum, ilk deneyen benim. Şansım var <gülüyor> geldiğim, bakalım ruj sürünce nasıl olacak? Önce bir altta görün. Yalnız aa, çok kolay sürüyorum. Çok kremsi görünüyor. Çok kolay sürdüm. Gerçekten. Oldu mu? Evet, sizden de bekliyorum. Yakıştı mı? Ama doğruyu söyleyin lütfen. Yakıştı mı? Yakıştı. <gülüyor> Yakıştı. <gülüyor> Yani bana yakışıyorsa herkese yakışıyor. Evet. Kırmızı bana evet. hiç yakışmaz gerçekten. O zaman demek ki herkese yakışıyor gerçekten. Olay. <gülüyor> ve, ve hiç makyajsız resmen gösterdi yani dudağı. Ben çok beğendim bu şey var. Ya. Kayıtta mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şirkette herkesin dudakları kırmızı. Onlara izleyeceğiz. <gülüyor> Ya <gülüyor> evet. e, Siz sürebiliyor musun acaba gerçekten? Bence bu da kaç bunlarının bakışı mantığı peki? İkin saçlarını biraz daha değiştiyorsan. Da <gülüyor> <Zabama. gülüyor> en kırmızı, rujo uygun bakışı mantığı. Her seksini I love you, nice Beğendim, Bence yakıştı. Bence de... de... O, olur mu? O kırmızı ömürlerden Olur. Zaten bana yakışıyor. <gülüyor> nasıl sen yakışıyor? Ben... <Beğendim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama sen git <gülüyor> sana <gülüyor> <kızsın>. ama... ama, <gülüyor> ama şimdi, ıı, günlük Misal, kıyasla... <gülüyor> Renk <Leng gülüyor> olarak yakışmasını söylüyorsam... Evet. Ama senin ne tarzına ne de yaşını Ama renk olarak bir Ya sonra şimdi yaşım var. Sonuçta yaşım kırmızı. Sen <gülüyor> Teyze <gülüyor> Herkes de güzel. Herkes, Herkes de, de dünün, dün, dün, dünün. O kadar biliyoruz. Yorumlarını alalım. Çok beğendim. Aşırı güzel. Herkes Ve gerçekten herkese yakışacağını düşünüyorum. sürmelere dayamadım. Dayanın, biraz daha. <gülüyor> biraz daha. Aslına bakarsınız ben bunun bir rengini daha almıştım. Bende şu an iki rengi var. Bir tanesi 382 red for me, bir tanesi 373 more for me. 382 numarında duruş böyle. Aslında tamamen ambalajların üzerindeki gibi bir duruş veriyorlar. Yani matsa mat, parlaksa parlak, satansa satan diyebilirsiniz. Şimdi kırmızı birazcık mavilik barındırıyor. Aslında oldukça mavilik barındırıyor. Dolayısıyla dişleri sarı yapmak gibi bir özelliği olmadığı için, dişleri sarı yapan kırmızı rujlardansa daha çok yakıştı bankacepte. Tonu çok garanti bir ton. Yani risksiz bir ton. Öyle söyleyebilirim ama kırmızı ne kadar risksiz olabilir. Ee, tamam doğru tanımı buldum şu an. Hani her kadının dolabında siyah bir elbise olması gerekir derler ya bir de kırmızı ruj olması gerekir hani. Bu kırmızı ruj banko olabilir. Birdenbire iddialı, birdenbire daha çekici, birdenbire daha geceye uygun bir hale getirmek için çok güzel, ideal bir ruj. Birkaç kişiye denettiğimi gördünüz az önce de gerçekten. Yani ben yakışmadı diyebileceğimi kimse olmadı gerçekten. Beklemediğim kadar kremsi ve dudakları o yüzden çizgi çizgi dolmuyor. O yüzden bu çok güzel bir özellik. Ama onun dışında... Aynı orantıda kremisi olduğu için bulaşıcı da yani birazcık dikkat etmeniz gereken bir ruj. Diğer mat kırmızı rujlarla kıyasladığım zaman diğerleri oldukça bunun yanında pastel kalıyorlar. Yani sürüşü daha zor kalıyorlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü çok konuştum. Kedi <gülüyor> Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Madem kısa ve öz bir video istiyorsunuz. O, o şekilde ilerleyelim ve bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve gezegenime abone olmayı işte unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu sence denemek için yapmıştık ama kullanabiliriz. Kullanabilirsin bence. Bence de. Teşekkür ederim Şevval. <gülüyor> Hoşçakalın. Gidiyorum.